Rabbin ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, haydi davanıza sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin dedi. Dediler ki, yücesin sen, ya Rabb, bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakimsin. Allah, ey Adem,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 Orada belirli bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir nasip vardır dedik. Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla tevbe etti. O da tevbesini kabul etti. Muhakkak o tevbeyi çok kabul eden, çok esirgiyendir. Onlara dedik ki hepiniz oradan inin. Size benim tarafımdan bir hidayet rehberi geldiğinde kim o hidayetçinin izinde giderse, onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü tutun ki, ben de size verdiğim sözü tutayım ve sadece benden korkun.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 Gerekirdi ki doğru yolda gidesiniz. Hani bir zamanlar Musa kavmine dedi ki, ey kavmim, cidden siz obu edinmekle kendi kendinize zulmettiniz, bari gelin Rabbinize tevbe ile dönün de nefislerinizi öldürün. Böyle yapmanız bari Teala'nız katında sizin için hayırlıdır. Böylece tevbenizi kabul buyurdu. Gerçekten de o tevvap ve rahimdir. Hani bir zamanlar ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe senin sözünde asla inanmayacağız demiştiniz de, bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı ve siz de baka kalmıştınız. Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzün ardından yeniden diriltmiştik. Ve üstünüze o bulutu gölge yaptık ve size ihsan ettiğimiz hoş rızıklardan yiyin diye üzerinize kudret helvası ve bıldırcın indirdik.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 Şimdi bunların size hemen inanacaklarını ümit mi ediyorsunuz? Halbuki bunlardan bir grup vardı ki Allah'ın kelamını işitirlerdi de sonra ona akılları yattığı halde bile bile onu tahrif ederlerdi. Üstelik iman edenlere rastladıklarında inandık derler, birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil olarak kullansınlar diye mi tutup,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 Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah'a terfemiz döndürür ve teslim ederse işte onun Rabbi katında ecrü vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahsunda olacak değiller. Yahudiler dediler ki Hristiyanlar bir şey üzerinde değiller. Hristiyanlar da Yahudiler bir şey üzerinde değiller dediler. Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Hiçbir bilgisi olmayanlar da öyle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 Hidayet rehberi ve dilliler halinde bulunan Kur'an da onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta yahut yolculuktaysa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir etmenizi ister.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 Engellemeden kurtulduğunuz zaman da her kim hacca kadar umre ile sevap kazanmak isterse ona da kolayına gelen bir kurban gerekir. Bunu bulamayana ise 3 gün hacda 7 de döndüğünüzdeki tam 10 gün oruç tutması lazım gelir. Bu hüküm ailesi mescid-i haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı gerçekten çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Her kim o aylarda hacca başlayıp kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne isterseniz Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri, benden korkun. Rabbinizin lütfunu istemenizde size bir günah yoktur.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 ve azabının habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi ve beraberlerine hak ile ilgili kitap indirdi ki insanların aralarında ihtilaf ettikleri şeyler hakkında hakem olsun. Bunda da sırf o kitap verilenler kendilerine bunca deliller geldikten sonra tuttular, aralarındaki hırs ve kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler.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 o kestiğiniz miktarın yarısıdır. Ancak kadınlar veya nikah hakkını elinde bulunduran kimse bağışlarsa başka. Ey erkekler! Sizin bağışlamanız ise takvaya daha yakındır. Aranızda fazileti unutmayın. Şüphesiz ki Allah her ne yaparsanız hakkıyla görür. Namazlara ve orta namaza devam edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza durun. Eğer bir korku halindeyseniz Yaya veya binekli olarak giderken kılın. Korkudan emin olduğunuz zamanda böyle bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. Namazlarınızı yine her zamanki gibi huşu ile kılın. İçinizden hanımlarını geride bırakarak vefat edecek olanlar eşleri için senesine kadar evlerinden çıkarılmaksızın kendilerine yetecek bir malı vasiyet ederler.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 Peygamberleri onlara şunu da söylemişti, haberiniz olsun onun hükümdarlığının alameti size o tavutun gelmesi olacaktır ki onda Rabbinizden bir sekine, sükunet ve gönül rahatlığı. Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye kalıntı vardır. Onu melekler getirecektir. Eğer iman etmiş kimselerdenseniz bunda sizin için kesin bir ibret, bir alamet vardır.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 nehri geçtiklerinde bizim bugün Calut ile ordusuna karşı duracak gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarına inanıp bilenlerse şu cevabı verdiler. Nice az topluluklar Allah'ın izniyle nice topluluklara galip gelmişlerdir. Allah sabırlılarla beraberdir. Calut ve ordusuna karşı savaş meydanına çıktıkları zamanda şöyle dediler. Ey Rabbimiz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 Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız fenasını vermeye yeltenmeyin. Biliniz ki Allah sadakalarınıza muhtaç değildir ve hamde layık ulandır. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere teşvik eder. Allah da lütfundan ve bağışlanmanızdan bir takım vaatlerde bulunuyor. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Dilediğine hikmet verir. Hikmet verilene ise pek çok hayır verilmiş demektir ve bunu ancak üstün akıllılar anlar. Her ne çeşit nafaka verdinizse veya ne türlü bir adak adadınızsa Allah onu kesinlikle bilir ve zalimlere hiçbir şekilde yardım olunmayacaktır. Sadakaları açıkça verirseniz ona iyi olur. Yok eğer onları gizler de fakirlere öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır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 Sensin bizim Mevlamız. Kafir kavimlere karşı yardım et bize. Sadakallahu lazım.